Merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz Bugünkü konumuz Sarsılması Sardokuz Bir kardeşimizin silah. Biz de nasıl olursa bayramdan sonra alacağız Önce bir emniyet Gözle ve elle kontrolümüzü yapıp Polimyer silah Alt tarafı plastik Üst çelik 15 artı Normal bir, herkesin kullanabileceği rahat, güzel. Ama kapağı sökmesi sıkıntı. Söküp takması çok sıkıntı. Bunun özel yağı varmış. Yavru ile sökülmüş galiba. Ben de bu silah hakkında çok bir bilgiye sahip değilim. Sadece silahta güvenliklerimi anlatıyorum. Burası ray lazerdir fenerdir onu takmak için. İğne yok. Horoz yine gözükmüyor. Yine saplı şu şekilde gözüküyorsa. Gizli. Çetnet. emniyet. Hem buradan emniyet var. Hem de ateşlerken ikinci şey yapmıyor. Basmıyor. Tetiği düşürdün güvenli bir yerde. Tekrar basmıyor. Çift elini. Güzel. Alınır mı? Alınır. Atar mı? Deneyeceğiz bakalım. Atacak mı? Atmayacak mı? Hayırlısı. Kardeş, Kardeşimize hayırlı uğurlu olsun. Allah kötü emellerde kullandırmayı nasip etmesin. Hattımda kullandırmasın diyelim. Hayırlısı olsun. Videomuzu beğendiyseniz Abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim.